Arkadaşlar merhaba herkese selamlar ee, yeni bir e, otobüs seferimizde sizlerleyim bugün her zaman oynadığımızdan farklı bir otobüs oyunu oynuyoruz ee, şu an Fernbas bas koç oyununda size bir video çekim yapacağım bu oyunda e, bir önceki oynadığım oyunlara istinaden oyuna istinaden e, yolcu taşımacılığı. Bu oyunun gerçek amacı yolcu taşımacılığı e, O yüzden e, Severek oynadığımız bir oyun. Oyunun tabi bazı görsel efekt hataları var. Hani çok stabil bir oyun değil bir önceki oynadığım oyun gibi. O yüzden bazı görsel hatalarla karşılaşabilirsiniz video içerisinde. Bu tamamın oyun kaynaklı. Ama e, otobüs simülatörü olduğu için çok zevkli bir oyun. E, biraz ben sizi hani videoya başlamadan önce otobüs yolcuların valizlerini ve bilet kontrollerini yaparak kendilerini içeri aldım. Şu an Perpignan, Fransa'nın Perpignan ilindeyiz. Buradan önce Toulouse'a uğrayacağız. Orada e, kaç yolcumuz var bakayım hemen. 12 yolcumuz var. Oradan da e, Bordeaux iline gideceğiz. Bu on, şu anda otobüsü 9 kişi var. E, toplam 15 yolcuyla seferi tamamlayacağız. Satılan bilet sayısına e, göre. Şimdi otobüsümüzün içine geçerek seferimizi başlatıyorum. Şöyle siz otobüsün içini de göstermek isterim. Şu an 9 yolcu karışık olarak otobüsümüzde oturuyorlar. Kamil Koç firmasını sigirini kullanıyoruz. Şöyle Setra Setra 516 HDH modeli var altımızda. Evet kontağımız yarım çıktı zaten. Frene basarak motorumuzu çalıştıralım. Önce boşalmamız gerekiyor. Şu motorumuz çalıştı. Şimdi kapıyı kapatacağım ve motor sesinin nasıl kesildiğini duyacaksınız. Bu oyunun en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Şöyle kapının açılıp kapanma efektini de size göstermek istiyorum. Motor sesi artıyor. Kapatıyorum motor sesi kapanıyor. Oldukça güzel bir özellik, Yani çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda buradaki şeyden de görebiliyoruz. Hangi nelerin açık olup nelerin olmadığını. Şu an klimayı açacağım. Ve seferimize yavaştan başlıyoruz. Burada oyun otomatik vites. Eee oyun içerisinde e, maalesef manuel vites yok. O yüzden hani vites çok fazla şimdiz olmayacak. WiFi istiyorlar şu an verelim WiFi'den. Tuvalet de ister bunlar tuvalet olsun. Bütün şeyleri açalım. Yolcu kameralarını açalım. Bir de anons yapalım. Bunların anonsları tabii Almanca. O yüzden biz kendi anonsumuzu verelim. Bahsettiğim hatalardan bir tanesini yaşadık. Oyun çok yeni oyun sayılmaz ama yine de gelişmekte olan bir oyun. O yüzden e, yani insanlar çok fazla tercih etmiyorlar. Tem, çok tepkililer bu oyuna karşı. Ben yani bu gördüğünüz hatalar çok fazla karşımıza çıktı. Bu kadar olmaması gerekiyor. o yüzden insanlar çok kızıyorlar bu oyuna. Oyun güzel ama... Görsel efektleri... Biraz da üç ekran oynadığından dolayı kaynaklanıyor sanırım. Çünkü normal tek ekran oynadığımızda hani bu kadar hatalarla karşılaşmıyoruz. Daha önceki denemelerimde hani videoya geçmeden önceki denemelerimde bunların hiçbirini yani bu kadar sıklıkla karşılaşmadım. Oyun yaklaşık 3-4 yılları piyasada, biraz ondan bahsediyordum. Ee, ama hani çok fazla stabilizasyon hataları var. Oyun, hani, e, oyun hataları çok fazla. Yolda giderken bir an önünüzde bir ağaç görebiliyorsunuz. Bilmiyorum belki karşımıza çıkar yine bilmiyorum. Bunlar hani insanın canını sıkıyor. E, kusursuz bir oyun oynamayı herkes istiyor tabii ki. İşte ama hani bu şekilde yolculardan hani bilet kesip e, otobüsün bütün özelliklerini kullanabilen bir oyun yani yok şehir arası yolcu taşımacı olarak bahsediyorum hani e, piyasada başka oyunlar var bunlar genel olarak e, şeyle ilgili şehir içi yolcu taşımacı ile ilgili e, şeyler arasında tek fazla yok tek fazla. benim bildiğim yok yani bir tek ben bunu biliyorum. O yüzden bazı durumlarda mecbur kalıyoruz. Gösterge panelini bu oyunu desteklemiyor. Bununla ilgili şu an beta sürümünde bu oyun. Beta sürümünde işte saat desteği ondan sonra vites dişler gösterge desteği, buradaki dişler hız desteği, gösterge desteği geldi. Onlar da hani 15 gün öncesine kadar bunlar da yoktu. Sadece düz oyun oynuyorduk. Yakında inşallah bütün hepsi destekleyecek gün geçtikçe geliştiriyorlar bunları da oyunda maksimum 100 kilometreyi bulabiliyorsun yüzün üzerine çıkma şansınız olmuyor Avrupa'da öyleymiş otobüsler yüzü geçmiyormuş o yüzden bu kuralı kesinlikle del deldirmiyorlar oyunda yani hiçbir şekilde izin vermiyorlar modlasanız bile mod desteği zaten yok bu oyunda da mod olsa bile yüzü geçirmiyorlar maksimum 100 işte yok aşağı 101 102 oluyor ama başka hızı göremiyoruz. Sanki diyelim ile devam edelim. Şimdi de Toulouse'a doğru gidiyoruz. Toulouse'ta dediğim gibi 12 tane yolcumuz var. Onları alacağız. Tulus'a yaklaşık 143 kilometre yolumuz kalmış. Sağ taraftan çıkacağız. Oyunun sesini daha iyi alabilmeniz için e, direkt oyunun kendisinden veriyorum şu an size sesi. O yüzden ben hani çok fazla ses duymuyorum ile ilgili. Kaçırdığım yerler, duymadığım şeyler olabilir. Sesimi mümkün olduğunca iyileştirmeye çalışıyorum her bir videoda. E, bir şeyler yapmaya, ben bir adım öne geçmeye çalışıyorum. Bir önceki videoya göre Sonra böyle bir şey deneyeceğim inşallah başarılı olur. Yani beğenirsiniz bu şekilde. Böyle de devam edebiliriz. Bugün de yeşiller çok güzel. Avrupa'da çok güzel yeşillik yapmışlar. Ağaçlar, çimler, otlar. Görseli çok güzel. Karşıda çok güzel bir tırmanış rampası var. Sağa devam edelim. Ben daha önce bu yolu gece gittim. Gece de çok güzel. Boyunda gece de çok güzel bir görsel efekti var. Fırsat olursa onu da sizlerinle gece videosunu paylaşırım. Oyunda <Gülüyor> mesela perde var terde indirebiliyorsunuz. Şun geliyor. Kaçıktan o zaman. Bunu kapatabiliyorsunuz. Yan tarafta aynı şekilde. Terdemiz mevcut yan pencere için. Bunu da göstereyim. Bu cammış. Aynı şekilde yan perdenizde mevcut. mevcut. Karşılıkta bir tane kazalmış. almış. Mükemmel bir iniş rantası. Sabit 90'lı dinliyoruz diyecektim. 56-571 düşmüş arızımız. dum da da çok yani manzara çok güzeldi. şu baktığımızda harika bir görsel var gerçekten de i̇şte ilk yolu şaenki olan hatalır olmasa harika yani ama işte hatalar hatalar hatalar VLAN'la <gülüyor> başlayalım. Wi-Fi istiyorlar. Wi-Fi balansı kesilmiş ama... Belki dağlardayız çekmiyor yani Wi-Fi. yani hani... İkide bir Wi-Fi hissettiriyorsun ki? iki dakika sabırlı ol. Bu yani yine... Siyasi ekranlar geri gitmeye başladı. Nazar değdirdik. varlarımı açayım yok çekmiyor wi-fi yok çekmiyor wi-fi bozuldu Sonla yine seyre devam ediyoruz. İşte Tırın arkasından bir çekileyim. Masaj ay yok. Yani şu an 103'e kadar çıktım. Her işte rampa aşağı aldığı için kendi kendine birazdan düşecektir. sonuz Şimdi bu yılda 120 ile gidilir yani çok rahat hani, hani şeydeki yaydanmayı görebiliyor musunuz bilmiyorum çok güzel görünüyor yani o açıdan Tulus'ta çift katlı bir otopak, e, otogar var. Orası çok güzel. O yüzden özellikle orayı tercih ettim. Bu oyunun son çıkan haritasında gerçekten otogarları çok güzel yapmışlar. girecekmiş gibi geliyoruz. Şerif de değiştiriliyor. otobüsler ortalama 100 km'ye gittiği için birbirini yakalamak biraz zor oluyor. Bir de oyunda otobüs sayısı biraz az bence. Düz gidiyoruz biz. Ovyasyona rağmen yanlış gittik yani. Yol boşken şöyle Girelim sağ taraftaki cebe. Yaklaşık 50 km yolumuz kaldı, Tuluz otoparana. setra ile bir setra 515 HDH modeliyle seyahatimiz devam ediyor. Fanbas videosunu az arkadaşlar çok istemişlerdi, o yüzden Fanbas oynuyorum. Ama çünkü çok fazla hatası var. Oyun güzel ama hata çok. indirip bindirmek için güzel bir oyun ama Oynamak istiyorsun bu oyunu, beğeniyorsun, oynamak istiyorsun ama oyun oynarken bazen çıldırıyorsun yani. Sinirlerim bozuluyor vesaire. İşte bazen takmayacaksın. Takmazsan sorun yok. Yani diğer arabalarından bazen saçma sapan... Yan, yandan gelip sana girebiliyor mesela, yani, bir de, her şekilde de suçlu sensin. Videonun başında öyle bir şey oldu. Bana pazar sürücüsü dedi, yolcunun biri içeriden şey olarak. Yan şeritteki araba arkadan değdirdi bana. Ama... Şu an otoban üzerinden geçiyoruz. Adam geldi, beni suçladı. Bir şey diyemiyorsun, ne diyeceksin ki? Şimdi şehre girdik. Kamera görüntüsü. Körü körüne gidiyoruz. Ne zaman düzelecek acaba? Şehir sıkıntı oluyor herhalde bu oyunda. Buradan sola döneceğiz. Bakalım buradan Otogara doğru gidiyor bakın. Otogar karşımızda hemen. Üst katta bir sürü otobüs park halinde. Yolcu indirip bindirme planları alt katta. mi Evetimiz açalım kapımız açalım motorumuzu hisap ettirelim Üç tane yolcuk almış, altı tane silmiş. Bagajlarını bekliyorlar. Bagajlarını açalım Evet, bagajları da alanlar oldu, koyanlar koydu. Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Auf geht's. Guten Tag, ich hoffe ich bin hier richtig. Auf geht's. Ricci, Evet, otobüsümüzü tekrar doldurduk. Şimdi Kulustan Bordo'ya doğru, e, final durağına doğru seyahatimize başlayabiliriz. Otobüsümüzü çalıştıralım, güvitesimizi boşalalım. Kapımızı kapatalım. Evet, kapımız kapandı. GVT'si alalım otobüsümüzü. Gel yere, gel serbest. Hadi hoşçakalın herkes. Kalan sağlar bizimdir. Üst ya sağ taraftan üstteki otoparka çıkıyoruz ama biz oraya çıkmayacağız. Seferimize devam ediyoruz. Şimdi sola doğru döneceğiz. Solumuzdan bir kamyon geliyor. O geçsin sonra biz de geçelim. Hiç yol vermiyor bunları ya. Buraya. ya. Şimdi şehir içi trafiği. Tek şeritte bir yol. Şimdi 262 kilometre bordo iline varış sürecimiz var. Hadi içinde gidelim biz de. Yolumuz uzun bizim. Evet, trafikten kurtulabildik. Arkadaşlar, o kuday için yani kaçak geçiş olmuyor bu. Bayağı bir, bir bütün arkadaki bütün arabalar tek tek geçebiliyor. 100 km hızda çıktık. Sınırız bu zaten otobüsler için, o yüzden bu hızı istedik de geçemiyoruz. Burada şerit daraltmaları çok değişik yapmışlar, böyle bir anda sol şeritten misal, Türkiye'de benim bildiğim sağ şeridi daraltırlar. Burada sol şeridi daraltmış, daraltıyorlar. Enteresan, bu oyunun bu özelliğine alışana kadar oldukça zorlandım. 3'te 2 düşürken sağdan en sol şeridi kapatıyorlar. Mesela kamyon biraz önce benim önüme kırdı bu yüzden. Mesela soldaki evinden bahsettiğim gibi hop, şöyle sağa geçelim. Trafik, şeritler burada sürekli değiştiği için biraz ilginçlikler var. Biz düz gidiyoruz. Borda otoban sağ gösteriyor ama Durdu durduk. C çıkıyorlar yani. Şöyle kazası belasız gidiyoruz sayılır. O şey tırtıra takip mesafesiz gidiyor yani Bu en çok istediğim özelliklerden bir tanesi <gülüyor> Mercedes Turizmo'nun oyuna gelmesi Çünkü Travego Avrupa'da yoğun, neredeyse çok az e, Yurt dışında hep turizm modelini biliyorlar e, Bu yüzden hani yeni kasa Turizmo'nun boyuna oyuna gelmesini Çok istiyorum geldiği zaman hani Yoğun olarak oynayacağım Ama Şu an Firma yapıcı, yani firmada boyunu yapanlar dolmuş çıkartmaya çalışıyorlar. Oyunu dolmuş oyununa çevirecekler. Yani Mercedes Sprinter çıkartıyorlar şu an bu oyuna. DLC olarak. O da ne işleyene yarayacak bilmiyorum. Temeli stüdyonun forumlarında falan hep yazdık ama bekleyin, sabredin diyorlar. Biz de sabretmek istemiyoruz tabii ki. Çünkü net bir bilgi olmuyor genel olarak, bir de oyunlar, oyun da pahalı, ee, mesela bir önceki oynadığım oyun indirimlerle de ortalama 10-15 liraya kadar düşebiliyor fiyatları. Ama bu oyunu sadece kendisi 125 lira, i̇şte bir otobüs paketi çıkartıyorlar, ortalama 70-80 liradan aşağı değil. O yüzden biraz fiyat olarak pahalı bir oyun. Bütün otobüs paketleriyle birlikte oyun alsanız 600-700 lira civarında tutuyor bu oyunun fiyatı. Mesela modlama özelliği yok. Hani mod yapmayı kimsenin mod yapmasına izin vermiyor. E, firma sahipleri muhtemelen şeyde dolayı yani otobüsleri kendileri yapıp zamanla e, buradan para kazanmaya çalışıyorlar. Benim anladığım bu. Çünkü hani mod yapsalar onların hani yapacağı otobüsü zaten e, insanlar e, yapıp kullanacaklar çünkü mesela bir önce hani otobüs sürdüğüm diğer oyun oyunumuzda kıtır oyunu, oyunu otobüs oyuna çevirdik harita yapıyorsun Türk haritasını mesela belli kısmı var belli bir kısmını e, Türkler yapıyorlar vesaire burada hiçbir şey yapmıyorlar De oyunlar artık hani yurtdışına geçince, çünkü Türkiye'de oynamanın zevkini aldık biz. Ee, onun verdiği haz çok farklıymış gerçekten de. Kendi ülkede oynamanın verdiği haz. Ee, diğer ülkelerde sürünce bilmiyorum, yani, ben artık hani çok zevk almıyorum. O yüzden hep işte İstanbul'da, Edirne'de, Tekirdağ'da, işte Muhammed Yanoğlu'nun yaptığı e, diğer illerde. Bunları da sürmek istiyorum ama e, tabii sizlere de değişik oyunlar, değişik haritalar göstermem gerekiyor değişik içerikler. Ya bakın şurada manzara harika görünüyor. Ağaçların içerisinde 2 artı 2 yolda yayla, yaylana gidiyor otobüs. Yani çok güzel bir görüntü. Ama işte 3 ekran oynayınca oyunun FPS biraz düşük kalıyor bende. Borda yine 114 kilometre yolumuz kaldı. Oyun saatiyle şu an saat 14.14. 16.05 civarlarında evet, oraya varacağım. Gerçi o kadar bulmaz yani 15, bir saat falan bulur ortalama oraya var istiyorum. 15-15-15 arasında evet, oraya varmayı planlıyoruz takvimimizden istediği, 16.05'de orada olmamız gerektiği Bu arada oyun en başından, biz tabii ilk bir haritadan, yani ilk duraktan ortalama 45 dakika röterle çıktık Yolcuları aldık, videoyu da hazırladık derken 45 dakika arada zaman geçti, normal kalkış saatinden ama yolda bunu telafi ettik çok güzel olarak. Keskin bir viraj var. Biraz yavaşlayalım. Sağ şeride geçelim. Müsait. Son 70 kilometremiz. Şteiner arabaları hiç bizim şeritte değil yani son sürat. Sigara içmek yasak. O yüzden sigara otobüsünüzde sigara içilmiyor. Yolcudan sigara içmek isteyenler varmış ama Maalesef bu mümkün değil Son zaten Kaç kıvamda kalmış 60 km Yeni içersiniz Kısacığım mola istiyorlar ama Oyun oynarken türkü çalıbaysa ne kadar güzel olur ama maalesef YouTube telif haklarından dolayı videolarımızda e, müzik kullanmamız ama izin vermiyor. O yüzden hani videolar biraz sessiz kalıyor. Şu yolda uzun yolu Türkiye olması çok farklı olurdu. Yolun tadını, videonun tadını iki katını çıkartırdı kesinlikle yani. 30 kilometre evimiz. Şimdi çıkacağız. Otorluk geçeceğiz. Ya şey yok. Yok, şehre yaklaştık. Görsel hatalar. Ben buradayım diyor. Şimdi gider ekran tam şu köşeyi göbeğinden orken. Burada düz diyor. Biz düz devam edeceğiz. daha tekrar hani tam bu videosu çeker miyim bilmiyorum. Çünkü hani şu görüntü oldukça rahatsız edici. Hiçbir şey görmüyorum. Gerçekten. ilginç yani. Bu arada son yoluna girdik. Yaklaşık 9 kilometre bir yolumuz kaldı şehir içinde. İnşallah sıkıntı olmadan bu yolu gideceğiz. Şehir içinde çünkü çok sıkıntı yaşıyoruz. Neden böylece Dönmek bana Yakışıyor. Şuradan sağ dönelim. Sağdan gidelim. O çekelim. Stakeş etmiş çünkü. İnşallah dönebiliriz. Sağdan da bu var. diyen yeşil. Çok uzun bekliyorsun. Evet. Balıcumuzun son dakikası artık. Hatalarla dolu bu Femboz simülatörü izlerken Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir Ama bir oyun tabii ki görsel olarak bence daha güzeldi Bu da çok fazla hatayla karşılaştım bu oyun tam gel hani, Amacı otobüs simülasyonu Amacı dışında bir e, güzelliği yok gibi Şu an hani çok fazla hatayla karşılaştığım için e, Beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim size Umarım tekrarını denediğimde böyle bir şeyle karşılaşmayız. Askeri giriyoruz öyle otolara. Değişik bir otogar yapmışlar. Tekamme de girebildik. Wir sind zu früh. Evet. Sevgili yolcularımız, Herkese geçmiş olsun. Kazasız belasız. Bu yolculuğu da atlattık. Motorla kapatalım. Göbeti kesilsin. Evet. Bir kişi valizi unutmuş. Lütfen valizinizi de unutmayın. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.